Arkadaşım selam. Ben sevmeyle hoca, sevmeyle hoca matematik alanındasın. Seninle bugün metin yayınları modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kalmıştık en son? 92 ve 93'i çözeceğiz. Tablo ve grafik problemleri üniversiteliğin 3. testteyiz arkadaşlarım. Ve artık son 2 tane test kaldı bu bölümle alakalı. Vakit kaybetmeyelim. Videoyu beğen, kanala da abone ol. Bu beni çok mutlu edecek. İstersen de şimdi ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bize demiş ki şekil 1'de verilen 500 GB'lık bir yerel diskin 400 GB'lık dolu kısmının içerisindeki dosyaların büyüklüklerine göre dağılımı şekil 2'deki daire grafiğine verilmiş. Bakın 400 GB'ı dolu 100 GB boş tamamı 500 GB ve bu dolu olan kısmın projeler kitaplarım ve fotoğraflarım var Fotoğrafların 216 derecelik bir kısmı kitaplarım 54 derecelik. E o zaman diğerini ne olur? 54-216 daha kaç yapar arkadaşlar? E 270 yapar. O zaman buraya da 90 derece kalıyor diyebiliriz. Eğer D sürücüsünün boş olan kısmının %10'u fotoğraflarım dosyasıyla doldurulursa son durumda fotoğraflarım dosyasının D sürücüsünde kapladığı alan D sürücüsünün kaçı olur diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu 10 GB'ı boştu biliyorsunuz. 100 GB'ı boştu. Biz %10'unu yani 10 GB daha buraya fotoğraf sıkıştırmak istiyoruz arkadaşlar. Son durumda yüzde kaçı D olur diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki 400 GB'lık bir dolu olan kısımlar 360 derecenin 216 derecesi gençler neye tekabül ediyor? Fotoğraflarıma denk geliyor. O halde 400'ün ne kadarı fotoğraftır diye soralım biz Olur mu O halde ee, biz burada Şunu 40'a bölersek 9 Bunu 40'a bölersek 10 gelir İçler dışlar çarpımı yaparsanız 9 x eşittir 10 çarpı 216 deyip Deriz x de buradan Şunu 9'a bölelim hadi Bunu 9'a böldük 1 Bunu 9'a bölerseniz eğer 24 gelir Demek ki x eşittir 240 GB'mış Pekala Şimdi bize demiş ki Son durumda fotoğraflarım dosyasının D sürücüsünde kapladığı alan D sürücüsünün yüzde kaç olur demiş. Şimdi 240 GB fotoğraf vardı 10 GB daha fotoğraf gelecek yani 250 GB olacak. D sürücüsünün tamamı da 500 GB. 500 GBın 250'si yüzde kaçtır diye sorulmuştu. Yarısı olduğu için yüzde diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçtim ikinci soruma. Bir okulda düzenlenen hafta sonu kursuna kayıt yaptıran öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyalım. Matematik kursuna kayıt yaptıran erkek öğrenci sayısı yani şurası. E, tarih kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısının yarısı. Yani arkadaşlar şunun yarısı olacak. O halde ben şuraya e, 2x dersem şuraya x diyebilirim. Pekala kimya kursuna kayıt yaptıran kız öğrenci sayısı yani şurası arkadaşlar. Ee, tarih kursuna kayıt yaptıran erkek öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Yani ben buraya y dersem burası da 2x olacak. Pekala. Bu kurslara kayıt yaptıran toplam kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine eşit olduğuna göre bütün kurslara kayıt yaptıran öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şurayı toplarsanız x artı y artı 24 artı 14 yani 38 artı x artı y gelir arkadaşlar burası. 38 artı x artı y tane erkek var. Bu ise 28 artı 2x artı 2y'ye eşitmiş. Buradan arkadaşlar 28'i sol tarafa x artı y'yi sağ tarafa atarsanız x artı y eşittir. Kaç olacaktır? Tabii ki 10 gelecektir. Peki bize demiş ki tüm kurslara kayıt yaptıran kaç tane öğrenci var? Tüm kurslara ise 38 buradan 28 buradan toplarsanız 66 yapar. 66 artı 3 parantezinde x artı y yani 3x artı 3y tane öğrenci vardır. x artı y'yi biz 10, 10 bulmuştuk. 3 kere 10 30 yapar. 30 da 66'yı toplarsanız 96 gelir. Bu da tüm kurslardaki sevgili arkadaşların öğrenci sayısını verir bize. Cevap B şıkkı dedik ve yolumuza devam ediyoruz. 3. soruyla 3. soru biraz uzunca bir soru ama dediğim gibi hem şıklarında hem şıklar biraz uzun hem de görsel biraz uzun olduğu için uzun geliyor. Sizin gözünüzü korkutmasın. Aşağıda Melin evindeki müzik aletinin ne kolayı ayarları gösterilmiştir. Bütün kırmızı düğmeler 0'dayken ses normal seviyede çıkmaktadır. Bakın görselde verilen normal seviye. A ayarındaki kırmızı yani şu kırmızı düğme equalizer'ın sesini -10, 0 ve 10 Hz olmak üzere 3 farklı şekilde ayarlamakta. B'deki -20, -10, 0, 10 ve 20 olmak üzere 5, C'de ayarındaki kırmızı düğmeleri ise aynı şekilde sırasıyla 7, 9, 11 farklı şekilde ayarlanmaktadır. Equalizer yukarıda verilen şekildeki gibi ayarlıyken yani normal seviyedeyken Melih sesin seviyesini 100 Hz arttırmak istediğinde kırmızı düğmeleri aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlayabilir diye sorulmuş. 100 Hz arttırmak istiyor arkadaşlar unutmayın. Bakın artı 10 artı 20 daha 30 artı 60 20 daha artı 80 yapar burası 0 bakın bu 80 artmış demek ki A değil cevap. B'ye bakıyorum 10 artmış 20 azalmış eksi 10'dayız. Hala eksi 10'dayız. 40 artırdım artı 30'dayız. 50 artırdım artı 80'deyiz. O zaman de değil cevap. geçtim C'ye? Sıfırda kalmış. Burayı bakın 20'den biraz az artırmış Burayı 20 arttırmış. Eksi 20'deyiz. Eksi 40 var çünkü. Eksi 20 40 daha 20 yapar. Şurayı da biraz arttırmış. Kesinlikle ama kesinlikle 100 Hz artmaz. D'ye bakıyoruz. 50 artmış, 40 daha 90, 30 daha 120, burası 0, 20 azaltmış, 120'yi 20 azaltırsanız 100 herz artacaktır. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. E seçeneğini de aynı şekilde eleyebilirsiniz. 92. sayfamızın çözümünü de bitirdik, geçtik 93'e. Online bir alışveriş sitesinde satış yapan A, B, C, D ve E mağazalarının aylık satış sayıları çizgi grafiğinde bu mağazaların satış sonrası almış oldukları iadelerin mağazalara göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. Buna göre, 3 tane ifade var hangisi her zaman hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar şunu yapacağız Birinci grafikte satış sayıları verilmiş satış sayısı grafiği verilmiş fakat satış sayılarını bilmiyoruz İlk ifademizi okuyalım D mağazasına yapılan iade sayısı E mağazasına yapılan iade sayısının 3 katıdır D mağazasına 120 derecelik bir iade var. E mağazasını hesaplamamız gerekiyor. 100, 180, 120 daha 300 yapar. 20 daha 320 demek ki buraya kaç kalacak? 40 derece. 120 derece 40 derecenin 3 katı olduğu için yapılan iade 3 katıdır. Doğru. İkinci öncüle bakıyorum mağazaların satış e, sayısı verildiğinde yani şunlar verilirse A, B, C, D eğer bunlar verilirse diyor mağazaların almış oldukları iadelerin sayısı bul bulunabilir demiş. Şimdi bunlarınla şunlarla bunlar arasındaki oran verilmediği müddetçe hiçbir şey bulamayız arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülü gitti. Mağazaların satış sayısının almış oldukları iade sayısının oranı en büyük olan B mağazasıdır demiş. Şimdi tabi burada yine sayıları bilmediğimiz için e, yorum yapamayız. Ha, şu var. En küçük burada B. Yani satış sayısı en küçük B. Bunların içerisinden iade oranlarının en küçük olanı da B. Dolayısıyla arkadaşlarım biz bunun hakkında şurası en küçük olduğu için yorum yapamayız. En büyük olmuş olsaydı mesela direkt B'dir diyebilirdik. Ama burası azken burası da az örnek veriyorum. D'ye bakıyorsunuz. D maksimumken bu da maksimum. Dolayısıyla belki de burada iade oranı satış sayıları arasında iade oranı en az olan en yüksek olan belki de D'dir. Dolayısıyla yorum yapamıyoruz buradaki sayıları bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlarım satış sayılarını bilmediğimiz için buradaki iade oranlarının da, ne kadar iade olduğunu da bilmediğimiz için buna yorum yapamayız. Üçüncü öncülü gitti cevap A seçeneği olacaktı. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki grafikte su alım kapasiteleri 80 ve 50 ton olan iki havuzun sularının boşaltılmaları esnasında zamana bağlı havuzda kalan su miktarları verilmiş buna göre. A saat sonra havuzlarda kalan su miktarları arasındaki farkı veren cebirsel ifade hangisidir? Diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim. Gençler. Ee, şu kısma bakalım. A saat sonra demiş ya. Havuzdaki su miktarı 4 saat sonra 80 azalmış. O zaman saatte 20 azalıyor. Ama A saatte ne kadar azalır? 20 A kadar azalır. 80 eksi 20 A kadar azalıyor. Diğerinde ise... Bakın 5 saatte 50 azalıyorsa saatte 10 azalıyordur. A saatte de 10A kadar azalır. 50-10A kadar azalır. Şimdi hangisi hangisinden daha büyük veya hangisi hangisinden daha küçük olduğunu bilmediğim için birinden birini çıkarıp mutlak değerini alacağım. Üsttekinden alttakini çıkaralım mutlak değerini alalım. 80'den 5'yi çıkardın 30. E 20'den e 10'u çıkardın. E 10A yapar. Bunun da mutlak değeri bize cevabı verir. 30-10A'nın mutlak değeri bakın C seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve geçtim 6. soruma. 6 ve 7. sorular. Yukarıdaki grafiğe ve bir şekle bağlı. Şekil 2'deki doğrusal grafik bir aracın aldığı yol ile şekil 1'deki kum saatinin üstün önmesinde kalan kum miktarı arasındaki değişimi göstermektedir. Mesela burada 20 km yol alındığında kum miktarı yukarıdaki kum miktarı 10 gram azalmış arkadaşlar. O halde 100 gramlık kum varsa demek ki bu araç ee, bunun 10ün2 katı kadar 200 km yol gittiğinde kumda bitecek anlamına gelmektedir bu. Araç 48 kilometre yol aldığında kum saatinin üst bölmesine kaç gram kum kalır diye sorulmuş. Bakın 20'de 10 azalıyorsa 48'de 24 azalacaktır. Dolayısıyla 100'den 24'ü çıkardığınız takdirde cevabı bulursunuz. Yani burası ne gelir arkadaşlar? 76 gelecektir. Yani cevap E seçeneği olacaktı. Ve son olarak 7. sorumuza demiş ki kum saatinin alt bölmesindeki kum miktarı üst bölmesindeki kum miktarının 4 katı olduğunda Şimdi üstte x altta 4x olsun istiyorsa tamamı 100'dü dolayısıyla x'in 20 olması gerektiğini bulabiliriz. Üst tarafta 20 kalmasını istiyor. Yani 80 azalmasını istiyor kum miktarının. Kum miktarı 80 azalıyorsa bu araç 2 katı kadar yani 160 km yol almıştır diyeceğiz. Cevabımız da A seçeneği olacaktı deriz. 7. sorumuzda da çözdüğümüze göre bu videonun ve bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz demektir. Sonraki testlerde ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.